Bugün 30 Aralık 2021 Perşembe Jüpiter günündeyiz Akrep burcundaki ay güne içe dönük ve gizemli enerjiler veriyor görünlerinin ardındakini merak edebilir spütüel kavramlara yönelebiliriz sabah erken saatlerde etkili olacak ay Neptün üçgeni duygularımızı ve sezgilerimizi güçlendirebilir maneviyat ve ruhsal çalışmalara zaman ayırabiliriz. çevremizdeki kişilerin beklentilerine karşı da daha duyarlı ve hassas olabiliriz ay öğle saatlerinde olak burcundaki Venüs uyumlu görünüm yapacak sanat ve hobilerle ilgilenirsek de yaratıcılığımızın güçlendiğini fark edebiliriz çevremizdeki kadın figürlerle ilişkilerimizde destekleyici olabilir geçmişin etkisinde daha fazla kalabileceğimiz öğle saatlerinde nostaljik durumlarla karşılaşabilir eş zamanlılıklar yaşayabiliriz Akrep burcundaki ay akşam saatlerinde Oğlak burcundaki Plüton ve Merkürle yaptığı uyumlu açının ardından 20.09'da boşluğa girecek. Daha kararlı ve disiplinli olabileceğimiz akşam saatlerinde iş ve özel ilişkilerimizde istikrarlı adımlar atabilir, güçlü ve güvende hissedebiliriz. Gece saatlerinde ilgi duyduğumuz alanlarda derin araştırmalar yapabilir, gizli bilgileri keşfedebiliriz. İçe yönelişler ve tefekkür için de gece saatleri çok uygun olabilir.